Burada dört bilinmeyenle üç denklemin var. Satır indirgenmiş basamak matrislerden veya artırılmış matrislerle denklem çözümünden bahsettiğimiz ilk videoda olduğu gibi şöyle düşünmemiz lazım. Denklem sayısı bilinmeyen sayısından az. Onun için bu sistem yeterince kısıtlanmamış. Kısıtlanmamış. Evet, bu kelimeyi bir türlü söyleyemiyorum. Belki de sonsuz adet çözüm çıkacak. Bakalım doğru düşünüyor muyum? Bu denklem sistemi için artırılmış matrisi bulalım x1 katsayıları 1, 1 ve 2. x2 katsayıları 2, 2 ve 4. x3 katsayıları da 1, 2 ve 0. Şurada x3 terimi yok, onun için katsayısını 0 olarak düşünüyoruz. x4 katsayıları 1, eksi 1 ve 6. Ve eşittir işaretinin sağ tarafında 8, 12 ve 4 var. Artırılmış matrisim böyle. Şimdi bunu satır indirgenmiş basamak matris haline çevirelim. İlk yapmak istediğim şey şu iki satırdaki sıfırları koymak. Bunun için ne yapabiliriz? İlk satırımı aynı tutacağım. Yani 1, 2, 1, 1, 8. Bu çizgi eşittir işaretini temsil ediyor. Şöyle yapabilirim. İkinci satırın yerine ikinci satır eksi birinci satırı yazalım. 1 eksi 1, 0. 2 eksi 2, 0. 2 eksi 1 eşittir 1. Eksi 1 eksi 1, eksi 2 eder. Ve 12 eksi 8 eşittir 4. Şimdi iyi görünüyor. Şimdilik iyi görünüyor. x2 serbest değişken olabilir ama yüzde 100 emin değiliz. Satırları bitirelim. Şu sayıdan kurtulmak için üçüncü denklemi, üçüncü denklem eksi 2 çarpı birinci denklemle değiştirmem gerek. 2 eksi 2 çarpı 1, 0 eder. 4 eksi 2 çarpı 2 eşittir, 0 yine. 0 eksi 2 çarpı 1 eşittir, eksi 2. 6 eksi 2 çarpı 1, bu da 4. Öyle değil mi? Evet 6 eksi 2. Ve 4 eksi 2 çarpı 8, yani eksi 16, 4 eksi 16 eşittir eksi 12. Şimdi ne yapabiliriz? Şu eksi 2'den kurtulalım ilk olarak. Arttırılmış matrisi baştan yazayım. Bu sefer ikinci satırı aynı tutacağım. 0, 0, 1, eksi 2 eşittir işareti. Şimdi ne yapabiliriz bakalım. Şuradaki sıfırlardan kurtulalım çünkü satır indirgenmiş basamak matris haline çevirmek istiyorum. Pivot elemanlar sadece 1 olabilir ve satırdaki tek sıfır dışı terimdir. Peki bundan nasıl kurtulurum? Birinci satır yerine, birinci satır eksi ikinci satırı yazarım. 1 eksi 0, 1. 2 eksi 0, eşittir 2. 1 eksi 1, eşittir 0. 1 eksi eksi 2, yani 1 artı 2, eşittir 3. Şimdi, 8 eksi 4, eşittir 4. Peki, şimdi bunu nasıl yok ederiz? Üçüncü satır yerine üçüncü satır eksi 2 çarpı birinci satırı yazıyoruz. Düzeltiyorum düzeltiyorum. Üçüncü satır artı 2 iki çarpı ikinci satır öyle değil mi? Çünkü eksi 2 artı 2 çarpı bu sadeleşir. Şimdi sıfırları görelim. 0 artı 2 çarpı 0 eşittir 0. 0 artı 2 çarpı 0 bu 0. Eksi 2 artı 2 çarpı 1 eşittir 0. 4 artı 2 çarpı eksi 2 4 eksi 4 eşittir 0. Ve eksi 12 artı 2 çarpı 4. Eksi 12 artı 8 eşittir eksi 4. Şimdi baya ilginç oldu. Bu matrisi satır indirgenmiş basamak matris haline çevirdim. İki pivot elemanım var. Burada bir pivot eleman var. Bir tane de şurada pivot eleman var. Sütunlardaki tek sıfır dışı terimler bunlar. Bu bir ters konusu ama pivot eleman ötekinden daha alt bir satırda ve daha sağ taraftaki bir sütunda. İkinci sütun serbest değişkene benziyor, çünkü burada ve şurada pivot eleman yok. Şimdi bunu, denklem sistemimiz üzerinden yorumlayalım. Bunlar sadece sayılar ve bir bilgisayar gibi mekanik olarak bu matrisi satır indirgenmiş basamak matrisi haline çevirdim. Neredeyse bir bilgisayarla aynı şeyi yaptım. Şimdi, denklem sistemine bu kat sayıları geri koyalım ve sonucu görelim. 1 çarpı x1 artı 2 çarpı x2 artı 0 çarpı x3 artı 3 çarpı x4 eşittir 4. Şu terimi yok sayabilirdik, yazmama gerek yoktu. Ve 0 çarpı x1 artı 0 çarpı x2 artı 1 çarpı x3. Sadece şu son terimi yazarım. 1 çarpı x3 eksi 2 çarpı x4 eşittir 4. Peki son denklem için ne çıktı? 0 x1 artı 0 x2 artı 0 x3 artı 0 x4. Bunların tamamı 0. Ama sol tarafa bir şey yazmam lazım. 0 yazayım ve bu da eksi 4'e eşit olmak zorunda. Bu hiç mantıklı değil. 0 eşittir eksi 4. Bu imkansız. 0 hiçbir zaman eksi 4'e eşit olamaz. Bu demektir ki, bu üç denklemin kesişimine veya üç denklemini sağlayan bir çözüm kümesini bulmak imkansız. Bu soruya ilk baktığımızda, üç denklem ve dört bilinmeyen olduğu için belki sonsuz sayıda çözüm vardır, demiştik. Ama bu üç yüzeyin kesişmediği sonucuna vardık, öyle değil mi? Bu yüzeyler dört boyutlu. Dördüncü boyutta işlem yapıyoruz. Her vektörün dört bileşeni var veya dört bilinmeyenimiz var diye de düşünebilirsiniz. Dördüncü boyutta görsellemek zordur. Üçüncü boyutta olsaydık, iki düzlemimiz olduğunu varsayalım. Burada bir düzlem, şurada da ona paralel bir düzlem var. Birinci düzleme paralel bir başka düzlemim olduğunu düşünelim. Bu iki düzleme örnek verelim. İlk düzlemin denklemi, 3x artı 6y artı 9z eşittir 5 olsun. İkinci düzlemin denkleminde, 3x artı 6y artı 9z eşittir 2 olsun. Bu iki düzlem 3 boyutta, yani bu buraya r küp, r küp diyoruz. E, bu iki düzlemin kesişmeyeceği belli. Çünkü ikisinin de katsayıları aynı. Birincisinin toplamı 5, ikincisinin ise 2. Buna ilk baktığımız zaman, bu kadar bariz olmasa, 3 bilinmeyenli 2 denklemin sonsuz adet çözümü olabilir, diyebilirdik. Ama böyle olmayacak. Çünkü bu denklemi üstteki denklemden çıkarabilirim. Ne buluruz? Alttaki denklemi üstteki denklemden çıkarırsak, 3x eksi 3x, 6y eksi -6y, 6y, 9z eksi 9z. Şuraya yazayım. Bundan şu çıkarsa 0 eşittir 5 eksi 2 yani 3. Buradakine benzer bir sonuç elde ettik. Eğer bu sorudaki gibi paralel düzlemler veya herhangi bir sayıda paralel denklemler sistemi varsa, bunlar kesişmeyecek. Satır indirgenmiş matrise çevirdiğinizde veya yok etme yöntemi uyguladığınızda veya sistemi çözdüğünüzde 0 eşittir bir şey bulacaksınız. Bu da çözüm yok demek. Buradan anladığımız 0 eşittir bir şey yani çözüm yok demek. Eğer sütun sayısı ile aynı sayıda pivot eleman varsa ve sıfır eşittir bir şey buluyorsak çözüm yok demektir. Üçüncü boyutta paralel düzlem, ikinci boyutta paralel doğru diye düşünebilirsiniz. Eğer pivot elemanlar ile sütunlar aynı sayıda ise, R4'te 1, 1, 1, 1 burada olduğu gibi sanıyorum anladınız. bunlar A, B, C, D'ye eşitse tek bir çözüm vardır. Serbest değişkenler varsa, örneğin 1, 0, 1, 0 gibi ve 1, 1 varsa bir dakika şöyle yazayım, 1, 0, 0 ve 1, 2 ve şuralarda da sıfırlar var. Bazı sıfırlar bir sabite eşitse, örneğin bu 5, bu da 2 olursa yine çözüm yok demektir. Satır indirgenmiş basamak matrisimiz böyle olursa, birkaç serbest değişkenimiz var demektir. Bu serbest, bu da serbest olabilir. Çünkü bu sütunda pivot eleman yok. Pivot elemanlar bunlar. x2 ve x4 serbest değişkenler, Onlara herhangi bir şeye eşitleyebiliriz. Bu durumda da sonsuz çözümümüz olur. Yaptığımız ilk örnek bu türdendi. Her seferinde bu üç durumdan biri geçerlidir. Bunlara alışmak çok önemli. Alışırsanız, sıfır eşittir eksi 4 veya sıfır eşittir 3'ü gördüğünüzde şaşırmazsınız. Veya sıfırlar ve satırlar olduğu zaman. Bunu iyice açıklamak istedim. Bazen çizginizin sol tarafında sıfırlar görebilirsiniz. O zaman sonsuz çözümüm var veya çözüm yok diyebilirsiniz. Ama buradaki sayıya bakmanız lazım. Bunun tamamı sıfırsa ve serbest değişkenimiz varsa o zaman sonsuz çözüm var demektir. Eğer sıfır eşittir, a örneğin 7 gibi bir ifade varsa çözüm yok demektir. Paralel yüzeyler var demektir.